Merhaba, otofaji hakkında bilmediğiniz bazı konulardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz hücre kendini yiyor, aralıklı oruç gayet iyi bir şey. Aç kalalım, otofaji olsun, zararlı maddelerden ve hücrelerden kurtulalım. Ama biliyor musunuz, ilaçlı stentinin içerisindeki rapamisin bir otofaji tetikçisi. Şeker hastalarının çok iyi bildiği metformin ilacı da aynı şekilde güçlü bir otofaji uyaranı. Bitti mi? Hayır bitmedi. Neden? Çünkü meşhur Zerdaçal'ın içerisindeki kurkümün de ciddi bir şekilde otofajıyı artırmak için çalışılan maddelerden bir tanesi. İsterseniz gelin otofajının şimdi ne olup olmadığı yararı ve zararı konusundaki detaylara bakalım. Otofajı bir kere her şeyden evvel basitçe bir çöp makinesi, çöp öğütücü demek. Yani biz aslında zararlı maddeler. Bunların içerisinde virüs bakteri olabilir. İçeriden dışarıdan fark etmez. Bunları geri dönüşüme tabi tutuyoruz ve bunlardan elde ettiklerimiz proteinleri de kullanıyoruz. Yani çöpe atmıyoruz. Ve her zaman için otofajı hücre ölümüyle sonuçlanacak diye bir kaydı söz konusu değil. Küçük kesecikler içerisinde bu maddeleri alıyoruz. Lizozom'a götürüyoruz. Lizozom onları öğütüyor. Sonra dışarıya yararlı maddeleri bırakıyoruz. Bu kadar basittir. Mikro otofajı Makro otofajı, refakatçi otofajı var. Ve vücudumuzda her zaman otofajı var. Çünkü hücre bölünmesinin olduğu yerde otofajı var. Hücre evriminin oluşmuş bir mekanizması bu. Ve dediğim gibi mitokondri ile de bağlantılı ve hücre ölümü de olabilir ama her zaman için şart değil. Ve baktığınız zaman hastalıklardan korunmak için otofajı iyi ama bunun yanında aynı zamanda bozulduğu zaman da hastalık yapabiliyor. Yani iki ucu keskin bıçak. Ve son derece ciddi 30'dan fazla gen ve proteini ilgilendiren bir konu. Bakın, otofajı bozulduğu zaman karaciğer yağlanması, obezite, alzheimer, kalp yetmezliği, kalp krizi sonrasındaki kas dokusundaki hasar, böbrek hastalığı, depo hastalıkları ve kanser konusu oldukça ön plana çıkıyor. Otofajı kanserde ciddi bir yan etki yaratıyor. O da şu. Kanser hücresi çevresindeki diğer normal hücreleri köleleştiriyor, onları hapsediyor ve özellikle ilaca karşı direnç geliştirilmesinde otofajinin büyük bir önemi var. O yüzden daha güçlü kanser ilaçları yaratabilmek için otofajı üzerinde çalışılıyor. Otofajı giderek yaşla beraber azalıyor ve bozuluyor. En önemli sıkıntısı hem azalması hem de bozulması. O yüzden otofaji ile yaşlılık arasında ciddi bir ilişki var. Peki siz otofajıyı nasıl arttırırsınız? Öyle hemen zıplamaya gerek yok. Yeterli ve düzenli uyku uyuyorsanız ve düzenli egzersiz yaparsanız otofajı zaten kendiliğinden artıyor. Bir de bunun üzerine açlık ve aralıklı oruç gibi bir yöntemi de eklediğiniz zaman otofajı için iyi bir yere gelebilirsiniz. Gene şunu söylemem gerekiyor. Bütün bunların hepsi farelerde, hücre kültüründe ve veyve seneklerinde yapılmış. İnsanda tek bir araştırma var. Onu da size birazdan aktaracağım. Her şeyden hemen şunu söylememiz lazım ki otofajiyi bir üçgen olarak düşünebilirsiniz. Ve bunun içerisinde üst tarafa en önemli noktaya insülin ve insülin benzeri growth factor. Bunun negatif etkisi var otofajiyi azaltıyor. Pozitif etkisi yapan var otofajiye o da glukagon. Glukagon da biliyorsunuz kan şekeri düştüğü zaman salgılanan bir hormon. Ortaya da açlığı koyuyorsunuz ama bu açlık ciddi bir açlık. İlk aşamada zaman kısıtlı beslenme. Yani belirli saatlerde yemek yemek. Örneğin 3 öğünün dışında hiç yemek yemeyin. Arkasından kalori kısıtlaması, kalori kısıtlamasından sonra aralıklı oruç ve ideal olarak da günde tek öğün yemek diye adlandırılabiliriz. Çünkü ile ilgili olan yapılmış çalışmalarda tek insan çalışması var. Atletlerde, ağır spor yapanlarda, kalori kısıtlaması uygulayanlarda, 3-5 yıl devam edenlerde iskelet kasında ciddi bir şekilde otopsi görülmüş ve yararlı olarak. Demek ki sadece aralıklı oruç yeterli değil, biraz da kalori kısıtlaması gerekiyor ve aynı zamanda farelerde yapmışlar, tek öğün vermişler ama adamları bir de egzersiz yaptırmışlar. Dolayısıyla uzun süre kalori kısıtlaması ile beraber aralıklı oruç olarak değerlendirilebilir ve mutlaka buna bir parça da egzersiz eklenmesi gerekiyor. Otofajı ilaçlarına gelince bahsetmiştik daha önceden söylediklerimiz vardı. Rapamisin, metformin. Ama biliyor musunuz izoptinin içerisindeki berapamil, hani meşhur biyoksin saç dökülmesinde kullanılan ilaç. içindeki minoksidil diye bir madde var. O da ciddi otofajı yapıyor. Kolesterol ilaçları, statinler onlar da yapıyor. Tabi kurkimin, zerdeçal ve aynı zamanda yeşil çaydan da bahsettik. Bakın bu tablonun içerisine bir de resveratrol ekleyin. Resveratrol metformin statinler otofajiyi arttırıyor, rapamesin ise otofajiyi azaltan mekanizmayı engelliyor. İşte basitçe işin özeti bu ama söylediğim gibi bu işler o kadar kolay değil.